Ayrılıkların zor olduğunu söylerler. Ama söz konusu su olduğunda bu aslında o kadar da zor değil. Ve şuna baksanıza. Çok da güzel görünüyor. İsmim Julie Yu. Exploratorium Öğretmen Enstitüsü'nde çalışan bir bilim insanıyım. Bugün size suyu moleküllerine nasıl ayırabileceğimizi göstereceğim. Evet, evet, gerçekten. Bunu elektroliz denen bir yöntemle yapıyoruz. İşte şimdi size bunun nasıl gerçekleştiğini anlatacağım.